Genel cerrah arkadaşım var. Senin S mi? Evet, safra kesesi taşını sormuş hocam. Ha şimdi bu safra kesesi taşı, bak böbrek taşı, safra kesesi taşı, bir de prostatta da artma başladı bu. Şimdi burada e, safra kesesi taşında yapacakları malzemeler, iğde, 40 kilit, avokado yaprağı. Kara hindiba hocam bir de. Kara hindiba. Bu dört tane. Hı. Şimdi bunları ikili ikili kullanıyor. Bir iznillah yani yani safra kesesi taşından kurtulur. Hele mesela avokado yaprağı aynı zamanda böbrek taşı için. hafta en çok aldığımız hangi kür dedim ya avokado yaprağı. Hem böbrek ağrılarını almış hem de taşları dökülmüş. Binlerce insanadan attı. Ben çok teşekkür ediyorum.